Annamayın teşekkür ederim. Allah'tan evet. Kendini ileri okulun senin üstüne okulun dört yüz metresi. Romatizma için bir doktora gittim. Paris. Paris'te. Paris'te. Ne zaman? Geçen hafta. Çünkü nereye oldun Ne ama gittin sen Paris'te? Yok. Paris'e gittim. İşi vardı. İşim vardı. Otelde bir parça ekmek yerken de buram şişince çok Herkesi korktum. Oldu. Çok korktum. Yani. Hı. Çenemin zorlandığını hissettim ekmeği yerken. Hani sert bir şey çiğnediğiniz zaman şuran zorlanır ya. Ondan sonra buramda iki tane top çıktı. Yani şişmiş. Yere şey altında kızardı yani. mı Saat var. gibi şişmiş. Top, ödem oldu. Şişmiş. Evet. Evet. evet. Sonra iki saat sonra geçti. Fakat ben çok korktum onu gördüğüm zaman. Yani bilmiyorum böyle bir şey olduğunu. Ee, bunun üzerine en son kirayı toplamları ne kadar yaptırdın? Hepsi Hepsini yapıldı? Sadece bir yerde. bak orada olmuş. Siz, bir göz atsanız da hepsi. evet bir ben. burada var TSE TSH. <gülüyor> Hepsine bir baksın ama. Evet, bakayım bak. Görüş açısı farklı. Yok. Senin yüzünü alırma. Evet. Bana alırsın. Senin. Üstünü daha alır da çok düşündü. Senin de üst katağın yeri yok ya. Bak şimdi burada ülkesinde senin altı. Kadınlarla dördün üstü işte, ağrı yapar. Sen ürün kasetini yapsın. Bunların hepsi geçer. Diyetini düşün. Yani salata ve su mu yiyin? Yani Hayır, sen et yiyorsun, et besleniyorsun. Et, et, et yemeyeceksin. Bir de köklü sebze yemeyeceksin. Tohumlu yani set, toprağın tamam. altında kökü olan şey, şey. Patates yersin. Patates yersin. Şey yemezsin, Domates, Domatesin de çekirdeğini yemezsin. Sos yersin. Anladın mı? Şey. Ya da kereviz yemeyeceksin atıyorum mesela. Değil mi? Ne? Şey var. yemeyeceğin, nohut, mercimek, fasulye, evet. et. Ha. Et yok. Tavuk en önemliyse et. Et yok, tavuk et yok. Ha, hiçbir şimdi et gibi. Sen kalitesi, altı altı haftan, şimdi sen altı hafta, şimdi sen altı hafta, ha şey var, mantar var. Proteinmiş mantar. Ben mantar, sen bana inanmıyorum. Mantar. mantar proteinmiş. Evet. Ben bilmiyordum. Mantar yersin. Peynir yersin çok. Yağsız peynir Hı. yersin yumurta yersin, beyaz adını sarsın da. ama ürük asidin yüksek var bu serin şeyin e, sedimentasyonun bu kadar yüksek olması kan proteinleri, düşük, kan proteinleri düşük yani düşük. iltihap vücuduna bir iltihap, i̇ltihap var iltihap değil Nebede protein, protein eksildi mi protein eksildi mi kırmızı hücre eksildi mi çöker ha. ama sebebi diyeceksin, sebebi de belli ürük asit var kanda, çöker balansı bozuyor yeter Ürik asit de yükselir. Ürik asit için Altı ilaç var. İlaç kullanır. Ilaç, i̇laç kullansın. Hayır hayır. İlaç değil. Evvela bir sene periz yapar. Tabii. Beğiniz, beğiniz i̇laç yok aşına faydalı değil mi? Tabi. Hayır evet. ama bir periz yapar düşer. Düşmezse ilaca gidersin. Ürik Bunun için ihtiyacı konuşuyorsun. Evet. Evet. Evet. evet. evet. Çok yüksek. Yani ürik asit yemedin mi? Bitmez. Ben bu iğneleri olduktan ne kadar zaman sonra bu şişlerim falan bilmiyorum be kızım. Sen şimdi bak, sen şimdi git, bu gece iç orada üç beş bardak su, bir karpuz ye. Yarın sabah 3-5 bardak su iç, üstüne bir karpuz ye. Ondan sonra yarın bardak süt iç, ondan sonra orada zeytin, ekmek, peynir ye. Gene karpuzu, İzmir, öğlen de feynir. Kahveyi, üç gün bırak, hiçbir şey mu? kalmaz. Da hissedeceksin sen zaten. günde hiç günde 5-10 bardak su, At bu birikenleri, bebrekle çıkar tortular, kanında çıkmamış, mafsallara geliyor, buraya geliyor, yüzün deri altına geliyor. Sen bak çok Fransa'da gider misin? Fransa'da buranmıyorsun, bak. İçmiyorsun, yani Fransa'da iç içmiyor ne ben. Zinlemiyor yani. da, yani aklı şeyde yukarıda. <gülüyor> 1937 senesinde Atatürk, ben buradayım bu. Atatürk sarayda, Trakya manevralarında Atatürk'ün Atatürk'ün sınıf arkadaşı benim eniştem. Teyzemin kocası sınıf arkadaşı. Grebeneden. Ağırcı Zareisi. Trakya manavralarında bir hafta teyzemin evinde kaldı. Babam da bizi götürdü. Biz bir hafta Atatürk'le beraber aşırı, aşırı olduk. Orada Atatürk bir hafta bize bir gün böyle biz şaşkın şaşkın bakıyoruz. Tabii o zaman 13 yaşındayım ben 12-13. Böyle Atatürk'e sokuluyoruz çocuk. Tutuyor, diyor babama bu çocukları anlatın diyor. Oğlum diyor bizim işte Trakya'da Balkanlar'da evlerimize girdiler. Ana babayları kestiler Hani o gün anılar, bulgarlar istiklal alırken. Bizi öldürdüler. Biz şimdi diyor bütün dünyaya şeyimizi hani teslim olmayacağımızı Çanakkale'de gösterdik. Balkanlar şeyde gösterdik. Bilmem Musul'da, Bağdat'ta, Harbeder'de Dünyaya harpçı, müstakil hayat istediğimizi gösterdik. Şimdi burada Atatürk babamın yanında oğlum dedi, burada okudunuz ama ne bu helikopterleri, ne bu tankları, ne bu uçakları yapamıyoruz. Gidin, yabancı memleketlerde ilim alın gelin. Orada kalmayın. Ben Amerikan bordunu kazandığım zaman çalıştığım hastanede imtihana gireceğim dedin, güldüler. İki saatte 2000 10 bin sual geliyor dediler, yazman lazım. Sen dediler bu İngilizce ile ne? Ben dedim hastalıkları bilirim ben, dedim. ben Türkiye'de çocuk etasıyım. Ben dedim kızamık dediğin zaman, kızamık tamam, sen ne diyeceksin? 10. günde, evet 10. günde ağız içinde koplik olur, ben onu işaret ederim, geçerim, biliyorum çünkü. Ben orada 10 tane o mu olur, bu mu olur, bu mu oluru sen? Halbuki orada adam kızamık görmüyor ki Hindistan'dan, kapalı, kapalı böyle. <gülüyor> Şeyler içinde kız oklasta hasta getirip derste gösteriyor, Görmüyor. Biz burada yuvarlanıyoruz içinde. Her şeyi biliyoruz. Ama biz de o teknolojiyi bilmiyoruz. Hani oradaki o teknolojiyi de ben burada bilmiyorum. Ama ben orada, mesela Amerika'da çocuk mütehassisi oldum ben. Türkiye'de olmuştum. 7 sene daha çalıştırdılar beni. Adam dedi ki sen yeni doğanın göz dibinde anlıyor musun dedi. Yeni doğan çocuk. Görmüyor doğdu. Ne diyeceğim, biz Amerika'yı hallaç pamuğu gibi. Sabahal'in John Hopkins'e giderdik. Philadelphia'da çalışırdım ben. Sabahleyin John Hopkins'e giderdik. 11'e kadar, 7'de giderdik. 400 mahal. Yani 5'te kalkar giderdik. Biz gitmeden hocalar dersten şey, seminerleri açmazdık. Saat 11-12 olur. O zaman bize orada şey, Amerikan Sağlık Bakanlığı'nda çalıştığımız için Böyle serbest uçak biletleri. Her şey serbest. Para yağmur gibi geliyor. Yeter ki oku. Hemen binerdik uçağa. Hayda Los Angeles'e Üç saat giderdik. Orada üç saat geri. Gene on bir. Orada derse giderdik. Orada saat beşe kadar. Ondan sonra gene uçağa atlardık. Yeyle. Harvard'a. Hayda. Gece altı saat gelirdik. Gene orada sabah. Seminar. Uyumazdık. Oradan atlanıyorken Kolombiya Üniversitesi'ne. orada Böyle ilim, okul, oku oku. Eğer babam hasta olmasa, Atatürk Atatürk dönüp doğru orada bize bu memlekete dönmek için yemin ettirdi bana babam. Oğlum dedi, döneceksin dedi. Ben orada servet bıraktım, ilim bıraktım, ağlayarak geldim. Ama neden? Olsun işte burada kongrelere gidiyoruz, goç, her şey güç ama hiç olmazsa burada da kendim, o eğitimde sana baktığım zaman paran olmasın da diyorum ki işte bak bunu biliyorum. Bu iyi oluyor. Şimdi bunun bir yeğeni var. Bunun bir yeğeni var. Kız <gülüyor> kardeşimin oğlu. Evet. Oğlu var. sen Akdeniz, Akdeniz Ateşi'nden ateşi. şüpheleniyorlar. Akdeniz, Akdeniz şeyi var. Ee, Ermeni hastalığı. Ve de derecenin kıyı var. Yüksür. Kaç yaşında? 4, 4 yaşında yeni doldurdu. Her gün yarım kolşesini alacak. Koruyasın. Şurada. Tamam. Ama iki tane vermiş doktor. Bir sabah bir akşam içeceksin. Tahli sonucunda. Hah. Ateş. Ateş gerekiyor. Ev ateş. Evet. Cemal amca genetik mi? Karın ağrısı. Karın ağrısı var mı? Karın ağrısı. hafif oluyordu. Oluyordu. Biz bu işten ne diyorduk? Oluyor. Şu bela. Koş işte çek onu başka bir şey yok. Cemal amca genetik midir o? Kim? O o hastalık genetik mi aklınızda teşhi? Ne olduğunu belirli değil daha. De. E öyle yazıyor, evet. Onun ne olduğunu belirli değil daha de ama hı. onun ilacın şimdi o bir 70-80 senesinde. Virüs mü bu? Bir İsrail'de bir, bir, bir, bir, bir kız. Ha. O da öyle. Devamlı ateş. Virüsteyim. Tabii değil mi ya? Ani ateş yapıyor mu? 24 saat hı hı. 24 saat 30 saat sonra ateşleri kendi kendine düşüyor. Yani bu sefer diyor. uzun karın, sürdü ama. Karın ağrısı. Ama ilaca başlamadığı için 3-5 gün sürüyor. Hı. Ama bir gün denkten bir biz antibiyotikler veriyorduk. Evet Bunu öyle yapmış. Yavaş yavaş ya yavaş yavaş onu ilaçlarla da önlemeye uğraşıyoruz ama Hı. bu böyle Hı. arada geliyor. Hı. Ayda bir, haftada bir, Hı. 3 ayda bir geliyor. Hı. Hı. Sonra o kadın. Kristal. Kristal. Krist ya, Krist ya o kız doktor olmuş. Sonra şeyne genetikte çalışırken genleri genleri gördüğünü hale getirmek için korsisin konuyor. Bu korsisin koymuş. Gen çalışırken sonra altına gelmiş ya demiş, Bunu durduruyor benim genlerimi de şey etmezdi, durdurmazdım. Başta o korsisin al, <gülüyor> al. keşfetmiş işte. ya. Yani. Oradan kurtardık o şey. Hmm. Hem kendisi, bir taraf yağız hastalığı, çok yağızlar. Öyle mi? İsrail kırılır bunlar. Aa. İsrail. Isra Peki o ilacı bir yan yani etkisi olur mu Cemil amca çocuğum? Çünkü eskiler çok korktuk korkusuz, tarz zehirli, çok zehirli biriler. Aman Allahım. Çiğdem, çiğdem otundan çıkıyor. Aa, bitkisel gibi bitkisel bir şeyse, çiğdemden çıkıyor. Aa. Çiğdem otunun şeyi bu, ne diyor? Tohum. Tohum. Doğumu ama biz böyle hani şey zehirde genleri boyarken filan bilmiyorduk biz bunu. Hı. Fakat şeyi çok korkuyorduk. Fakat şimdi lakabı gibi iyi yiyorlar, herkes alıyor. Yani bir nevi Korsis'in anne baba için kurtuluş yolu oluyor. Çok güzel. Çok yani Korsis'in aldığı zaman hı hı. ateş zaten ateşi düşürüyor. tabii Ateşi çıkarmıyor ama Bence ne kadar hiç yağ tesiri yok, yok. derse Bütün ilaçların var ona bakacak Bilmiyorum ama ben, ben şahsen bu Hiç bilmiyorum ama Hayır ben şahsen ha. içim rahat etmiyorum ha. Hı -hı. Bol şişsini ben hiç daha bir hastaya vermedim ha. Tamam o zaman, sen, o zaman ver sen ver beni Benim baktığım hı -hı. ne kadar hasta varsa Hepsi de iyi oluyor gene. Tamam Ama mücadele ediyoruz ama Normal çocukla da ediyorsun. Ya, yani, okula okula gider, okula. Okula. Şimdi o, babası da memleketine gitti de o yüzden. Yolmazsa gelince getiririz biz sana onu. Bugünün hayatında dünya güneş ışığı ve çekirdeklerin içindeki nükleik asit planlarıyla bütün canlı parçalarının fabrikalarını kurup çalışmaya gidiyor. Sen uyuyorsun. 9 milyar insan Kur'an'ın geri kalan kısmı ile tembelleştiriliyor. Kur'an dünyanın en büyük kitabı, bu mukaddes kitap. En güzel şey sakin hayat veriyor, terbiyeli oluyorsun, Fukarayı görüyorsun. Bir tane, bir tane normal yollardan heirs olmuş dünyada Müslüman çıkmadı. Yok kan vererek, bağ vererek böyle böyle toplasan 500 etmez. Niye günde 5 kere yıkanıyor hayda? Yukarı olmayıp, Yukarı temiz. Ama ne var? Veri tarafta muhtaçız dünyaya. Yani ilmin, güneş ve tohumlara giremiyoruz. 103 tane atom, 103 tane yeni harf. Şimdi bak Avustralya'da, bilmem şu şeyin, bilmem Juventus şeyinin bir uydusunda altın madeni var. Onu onu aşağı indirme uğraşıyorlar. 103 atom, aynatta, her yerde. Dünya evlâ, Allah'ın atom harfleri deyip çocuklara öyle periyodik sistemi öğretiyorlar. Hangi, uranyumla mı uğraşacaksın, kurşunla mı uğraşacaksın, altınla mı uğraşacaksın, stronsunla mı uğraşacaksın, kalsiyumla mı uğraşacaksın? Bir kilo o moleküler, o atomlarla hayatı öğretiyorlar. Oradan milletin büyük bir kısmı ekmek yiyor. Bu gittim ben. 7 sene kaldım. Bu böyle çocuklar 6 7 yaşında şöyle kutular içerisinde moleküllerin, atomların şeylerini, karakterlerini araştıran kutu şeyler ya test kutuları var. Şeye git, Frosha git. Rosh Venüc'te Rosh olarak oraya gittim. Dolaştım orada bir kütük bir kütük. O kütüğün ba yaprağı. Bağ yaprağının içi de böyle pas, mantar. Baktım Şartköy, Tekirdağ, Şartköy, Tekirdağ, Mürefte, Tekirdağ, bilmem, Keşan. Üç ayrı tane üzüm kütüğü var. Üstünde terramisin, aktinamisin, kanser ilacı yapan mantarlar var. Tekirdağınlar. Adam geliyor, mantarı alıyor, götürüyor, ekiyor, ayırıyor içinden. Sen burada 50 bin lira veriyorsun, ilaç olarak alıyorsun. Dünya şimdi Kur'an'ın birinci ayetiyle uğraşıyor. Araştırıyor, cami yapacağına laboratuvar yapıyor. Laboratuvarda o hücrenin içinden mesela karpuz çekirdeğini alıyor. Karpuz de karpuzun şekerini yapan genleri ayırıyor. Karpuzun şekerini yapan 13 tane işçi var. 7 tane ayrı güneş dalgası var. Karpuz istasyonu diyor, 7 dalga'yı koyuyor. Burada da karpuz yapan şekerini yapan kene koyuyor. Günde 1000 kilo, 2000 kilo neyse karpuz şekeri yaptırıyor. Ve bunu ineğe 100 kilo veriyor, 150 kilo süt alıyor. Sen ne yapıyorsun ineğe çobana veriyorsun, çobana veriyorsun, kududallah okuduyorsun bütün gün. Gidiyor kaldırımlardan oluşuyor, inek geliyor. Bir kilo süt alacaksın, aç hayvan. 20 tekme yiyorsun. Kafanı çeviriyorsun, çoban bütün gün kulübü Allah'a okudum, açım, meyviz oyup gidiyor. Ya seni bıçağı koyup Anladın mı? Şimdi sen bulut üstünde Allah arıyorsun. Halbuki tohumlar Allah'ın eseri. Güneş de onları çalıştıran edermiş. Ne tohumu ben yaptım, ne güneşi ben yarattım. Ama bunların yapanı kim? Yok, tabiat, tabiat de, Allah de, babam. Yani bir isim koy. Ama sen Allah diyorsan ben de Allah derim, ne olacak yani? Sen tabiat diyorsun, tabiat değil yani, tabiat, tabiattır tabi. Güneşten geliyor, su olmadan, toprak olmadan, genler, plan olmadan ama plan Allah'ın planı. Ama efendim tesadüfen oldu bana ya. Tesadüf de demek o kuvvette tesadüfe ben Allah'a diyorum ya, ne olacak yani? Bak ben 1991'den beri prostat kanseriyim ama benim erkek hormonum sıfıra indi. Bunla ben ben şimdi ömrüm olduğu kadar yaşarım. Fakat ürologlar ürologlar hormonla uğraşmıyorlar, bıçakla uğraşıyorlar. Bıçakla uğraşınca tabii prostat kanserinde bıçakla uğraşıldığı zaman idrar yollarından brutal olarak sondalar sokuluyor, paramparça ediyorlar. Eğer burada VS'ı yani kanda, kanser testi müspet olanlara böyle bıçakla müdahale ettiğin zaman 2-3 sene sonra bu kanser kana karışıyor. Bakıyorsun ayağı kırıyor, kemiğe atlıyor. Kemik zayıflıyor, kemik kırılıyor. Ya beyin damarlarına gidiyor. Oturduğu yerde bakıyorsun felç oluyor. Kom şeyler, komplikasyonlar oluyor. Ama Amerika'da, ben 1991'den beri Los Angeles'te Prostat Research Merkezi var. Onların şimdi nereden baksan 350-400 bin hastası var. Çok büyük hormonal tedavi gören bunlar hiçbiri ölmüyor. Fakat ürologlar günlük olarak hastalarını seçtikleri hastaları bıçakla tedavi ediyorlar. Tabi bıçakla tedavi Güzel sanat. Yani bıçağın yan tesirleri çok. Ama bıçak Türkiye'de 20 bin Eurolog var. Yani bıçakla ekmek yiyorlar tabii ki. Onlar bıçaktan ayrılmıyorlar. Fakat prostat kanseri de bıçaksız yüzde, yüzde iyi oluyor. Biz garibanlar bıçaksızı tesir ediyoruz. Fakiriz biz. Zenginler. Yok öyleydi böyleydi. Prostatını tedavi ediyorlar. Bıçakla ediyorlar. O küçük çocuk için şimdi bizim bu şeyde, nedir o Şile'de gittiğimiz yerde benim bir komşum var. O şeyde Japonya'da büyük elçiymiş. Sonra büyük elçilik bittikten sonra orada fabrikaları koçla şeyin Tanan'ın fabrikalarını şey, fabrikalarına işte oteller yapmış, fabrikalar kurmuş. Çok zengin bir adam. O orada bizim şir, şir, şeyde, Şili'de hafta sonları geliyor karı koca. Özel uçakları var, Japonya'ya gidiyor, geliyor. Çok yardım ediyor orada, çok özel gıdalar var Japonya'da. Getiriyor fakirlere veriyor. Geçen gün Hadun Dorme'nin ablası hastaydı. Onu almış, götürmüş ilaçları, 20 bin pound'luk ilaç almış gelmiş adam. Çok zengin ve çok da şey yani. Orada cumartesi pazar dolaşıyor şeyler, Şire, şeyde, Şüre şeyde, Şüre'deki o Sanat Kent'te orada ev almış. Sanatkarlara yardım ediyor ona buna. Şimdi o Nihat Bey'e ben onu o çocuğu anlattırtalım ona da. Anlattırtalım da onlara çünkü onların gıda, iyi, ilaç ve gıda o adam destek olursa o çocuk çok çabuk toparlanır. Çünkü o senin benim bütçemle olmaz o. Ya onun hayatın telefonu var mı sende? Ben ona bir anlatayım. Ha? Ha? Ev telefonu var mı? Kaç ver bakayım ben ona biraz anlatayım da. O çünkü biraz yardım etmek istiyor. Bari o çocuğu kurtaralım. Japonlar bulmuş bunu 2006 senesinde. Herhangi bir hücreni alıyor senin. Bu hücreni et suyuna koyuyor. Daha büyüme vasıtına koyuyor. Özel. Onun içerisine dört tane transcription faktör koyuyorlar. Üç hafta sonra bu hücre anne karnındaki dördüncü gündeki inşaatı yapılan hücreye dönüyor. Herhangi bir hücre bu dört faktörde normal, senin hayatın dördüncü gününde inşaatını yapan hücrenin aynı. Yani inşaat planını elde ediyorsun. Buradan mesela gözün çalışmıyor. Ne yapıyor? Gözü yapan hücre belli orada. Bu gözü olan hücreyi alıp, senin özel vasıtlarda üç buğurlu gözünü yapıyor. Böbrek lazım sana. Kendi hücrenden inşaatın ilk dördüncü günü hazırlanan plandaki hücrelerin aynı. Burada reprogram yapıp bunu embriyonel hücreye çevirip ilk hücreye çeviriyor. Programını değiştiriyor. Ve orada da her organın planını ayırıp o organı dışarıda yapar hale geliyor. İşte göz takmış. Day. İşte. Bak bu bu kongreye gideceğiz. Bak bunu böyle üç tane oldu, dört dosya oldu hazırladık. Hep. Hepsini hazırladık, çıkardık. Bak burada bütün resimler, bütün çalışmalar. Adamların çalışmalarını aldık. Burada da iyice öğreniyoruz. Öyle gidiyoruz. Ama bunların hiçbiri ben 70 seneli kutlarım. 90 yaşını geçtim. Ona rağmen hiçbirini bilmiyorum. Niye? Göstermiyorlar. İranlı bir kız. Mesutüse Canoğlu'da. Şimdi Rızancıresi, Karkı. Pasadona'ya, şeye geçmiş. Bu nedir o? Bu Institute of Technology'ye geçmiş. O kız bir buçuk saat konuştu. Hey! Ya Rabbi! O X'in değişikliklerini 15 sene bir tanesi de Berlin'deymiş. O da İranlı. Fakat dünyanın en iyi çalışması. Kadın konuştu. Ben deliye döndüm. Hiç bilmiyordum ben böyle bir şey olduğunu. Bitti, kıza dedim ya ben Türkiye'den geldim, dedim bak 90 yaşındayım. Ben dedim, çocuk bir hem Amerika'da çocuk bir tahsisiyim, var. Fakat yaşım artık bundan sonra zor, sen bunlardan dedim, kasetleri ver bana. Tamam doktor amca dedim. Bitti, böyle konuşma bitti, gitti oturuyordu orada. Bir ara baktım, başka biri konuşuyor. Çay malası dedim, gittim kadını arıyorum, kadın binmiş, bıçağa kaçmış. <gülüyor> dedim be kadın milleti yapma be dedim. <gülüyor> o kadar söz verdim. Erdoğan bugün kalkmış. Efendim diyor. İşte Erzurum'a, İstanbul'dan Erzurum'a 90 günde gitmişler. Çarıklar yanmış, ayaklar şişmiş. Oradan e, şey Allah'a İkber dağlarına çıkmışlar. Ruslarla Ermeniler hepsini kesmiş. Bitkin gitmişler. Karla, yiyecek kavramı Ben yol yapıyorum diyor. Babam. O yolları, ya o yollar millet zamanında yapmış, sen bugün iyi bir, sen bugün iyi bir belediye başkanı. Belediyeler arası seçim ve başbakan seçtiler, köprüleri, yolları yapacak ama ilvin yapacak. Aynı adamı ilme teslim edip de 20 sene daha, 20 sene daha bu memleketi ilimden yoksun bekletemezsin be yani 20 gün beklememiz lazım ama anlatmak lazım göstermek lazım, fedakarlık lazım. Biz İngiltere'ye gidiyoruz. Benim etim buldum ya İşte geliyor bir saat, iki saat konuşuyor, fakir yirmi para var gidiyor. Kimseye bunu ver, bunu ver de yemiyorsun. Hayat zor. Ama hiç olması diyorsun ki bilginden istifade etsin. İyileşsin, ne yapacaksın? Yani burası, bu memlekette anca bıçakla kesersin, kalbini kesersin, oradan para toplarsın. Yani para ticareti, tıbbın ticareti var ama ilim olarak kolay değil. İlim olarak zor. Ben çocukluğumda anjin oluyordum sık sık. O sık anjinden dolayı ateşim çıkıyordu. O zaman da ne var? Ne var? Şimdi aspirin veriyorlardı. da atışım. O zaman cerrahlar kesiyordu. Buramı kesti, oramı kesti, buramı ya, mı kesti, Kestiler. 1950'ye kadar kestiler. 1950'de ben doktor çıktım. Hastalıktan değil, doktorlardan kurtuldum. Ben Sheraton'da doktorken bir şey bir hasta geldi. Turlar vardı Viyana'ya kadar. Pittsburgh'tan tank tur. Pittsburgh'ten 300 tane her hafta 300 tane Amerikalıyı Viyana'ya götürüyor. Oradan botlara bindiriyorlar. O botlarla her yere limanlara uğraya uğraya bu da Peşteye oradan Rusya'ya, oradan İstanbul'a giriyorlar. 10 gün İstanbul'da kalıyorlar. İşte ondan sonra Anadolu'ya gidiyorlar. Böyle bir aylık, iki aylık kurslar. Bir kadın geldi, kırk ateş. kusuyu İsa'yı, Amerikan Hastanesi'ne yollamışlar. Amerikan Hastanesi bizde bulaşıcı hastalıklar yok demiş, kovmuş. Sonra şer, hoca söyledi bana şeritinde. Ayır bir oda dedim, ben onu yedeyim. Ben o hastayı iyi ettim. O hasta iyi oldu. Onun kocası Vancouver. Vancouver şeyden, Kanada. Vancouver'da belediye ile ismi neymiş. Adam gitmiş, iyi olduktan sonra bana bir mektup yazdı. Hala Türkçesini bilmiyorum, Bible'dan, Shakespeare'in laflarıyla yazmış. Seni diyor peygamber misin diyor, kim yolladı? Benim anlama diyor, hiçbir yere kabul etmediysen iyi ettin diyor adam. Çok iyi bir mektup yazmış. Fakat adam Tuna Nehri'nin her yerindeki mikropları, pislikleri, Tuna Nehri, Romanya'ya kadar geliyor. Artık akma kabiliyeti kalmıyor. İçindeki bütün tortular çöküyor. Tuna Nehri'nde. Orada bütün içindeki mikropları almış. Avrupa'nın başlarında ne varsa Tuna'dan geliyor. Şimdi bizde Karadeniz'de çok su dalgası. O Rusya'dan gelen urmaklar bizim kılcıl kızılırmak suları Tuna'dan gelen suyu Karadeniz'e aşağı indirmiyor. Romanya'da o da Körfez'de kalıyor. Romanya'dan kim gelse, Romanya'daki aslı gelenlerin bağırsaklarındaki mikrobun ilacı yok, o kadar pis, korkunç. Otellere Romanya bir, Mısır Nil nehirini pis, bir de Hindistan'da. Üç yerden geldi mi, karantinaya alırlar. Çünkü öyle bir mikrop getirir ki aklındur. Şimdi o adam bütün o mikropları tespit etmiş ve benle çok iyiydi arası beni davet ettiler ama ben gidemedim. Şimdi bunlar bu kanalı açarsa şeyi kanalı bütün o Tuna'nın nehri o kenarda oradan aşağı gelecek. Trakya Karadeniz şeyi Akdeniz'i Marmara Denizi ve aşağı aşağı adalar o ne kadar pislik varsa o şeyin Amerikan reisi, şeyin başbakanı varsa hepsi burada şeyde Trakya'da o gemilerin altında. <gülüyor> leş gibi ilacı olmayan salgınlar olacak Ama bunlar anlamıyorlar hiçbir şey Bunlar diyorlar ki Efendim diyorlar bir kanal yaparız etrafından milledeki kesin. ya o kanala gelecek o pislik O Karadan nedenden gelecek o pislik Sen onu hesabı biliyor musun ne geliyor Bir facia o Viyana Bükreş, şey nedir bu da peşte oradaki o denizin havalesi. Fransa'daki kısmı. Laham be! Ne kadar deterjanlar, pislikler varsa, ilaçlar... Yani bir felaket! Sen onu hiç düşünmeden, hiçbir şeyin aramadan, efendim, bu güzelim yeşil yere, 100 metre genişliğinde, 200 metre genişliğinde, o büyük pis gemiler duracak. Veba! Allah yarabb ya! İlaç bulamazsın be! 90 yaşındayız, yumurta ne kadar çok yersen, bir yumurtadan bir piliç oluyor. Yumurta dolaşırsa kanında, mikros gibi. Kulağına parça lazım, Yumurtada var. Gözüne parça lazım, piliçin parçası var. Ama hıyar yersen hıyar olduğu yerden ne parça olursun. Domatesten kaç parça olursun. Domatesin parçası domatize. Sana bana içinden kaç tane çıkar. Ama yumurta öyle değil. Yumurtadan bir canlı oluyor. Yumurtanın beyazında bütün asitler var. Dünyanın en iyi gıdası yumurtanın beyazı. En iyi %100. Süt %70. Aman. Bir tıp geliyor. Muazzam. Ama işte bunları bunları öğrenmek için de ilmiği savaş yapmak lazım. Yani ilmiği halime girecek. Para ne olacak? Çok zor. Kayıt 2000 Euro istiyor kayıt olurken. Bak İngiltere'de biz şimdi kongreye gideceğiz. 1500 pound. 1500 pound. Volkanla gidiyoruz. 3000 pound. 3.000 pound ne demek, 3 ile çarp, 9.000, 9.000, Ama kopmadık şimdi yine, bir daha ona da gidersin, yine bir sene geçti. Böyle çalışırsan, ondan sonra yine bir yerden Allah verecek. Yine koşacağız. Bak şimdi uykum var, yatsam bir saat, bir buçuk saat belki uyurum ama şimdi arka üstü yattığım zaman, biraz dinlendim mi bu geliyor aklıma. Bu gelince Fırlıyorum, <gülüyor> geliyorum. <gülüyor> çok çok güzel ben.